Herkese selamün aleyküm uzun zamandır video çekmiyorum bayağı bir oldu yayın yaptım ama bayağı da YouTube'a e, video içeriği üretmiyorum bugün sizlere tt ve ayete kampları önereceğim tt kampı için video biraz geçiklendik farkındayım çünkü işlerim vardı vesaire yetişemedim ama yine de yetişiyorum Çünkü bugün video yayınlayacağım e, Siz yine de izlediğiniz zaman tekrar bu kampı yapabilirsiniz tt kampı hala yapmamış olanlar varsa e, yapabilirler aynı şekilde AYT kampı da yapabilirler. Tarihleri falan söyleyeceğim sizlere. bugün videomuza geçelim. Şimdi toplumda size 8 tane 8 tane kamp önericem. Sıralaması kolaydan zor olacak. E, fotoğraf olarak sadece TT olarak ekledim ama bunların AYT'sini de kullanabilirsiniz. Öncelikle bahsedeyim. TT kampını bu video yayınladığım gün direkt izleyip yapabilirsiniz. Aa, siz bu videoyu sonradan da izliyorsanız, AYT kampı yapmamışsanız, söyleyeceğim AYT kampı tarihine de yakınlaşmamışsanız, bence bir TYT kampı yapın derim. AYT kampını da martın sonu yapabilirsiniz veya çok geride olanlar Nisan'ın ortasında, Nisan'ın sonuna doğru yapabilir. Ama benim şahsi tercihim martın sonudur. Eğer ki konularınız biterse mutlaka Mart'ın sonunda da bu yayınlardan seviyenize uygun olan kampı çözün. Şimdi yayınlarımıza başlayalım. Öncelikle gezegen yayınlarını öneririm sizlere. Gezegen yayınları kolay orta tarzda sorular içeriyor. Hani başlangıç seviye diyebiliriz buna bir nevi. Yani ilk kez kamp çözecekseniz daha önce hiç kamp çözmediyseniz. Tecrübeli de değilseniz bu işte işte konularınız o kadar iyi değilse. Bu kamp alıp çözebilirsiniz. Size bir tık sizi bir üst seviyeye atar emin olun seveceksinizdir bu yayını, bu kampı. Sonrasında soru kalesi yayınları var. Soru kalesi de kolay orta tarzda sorular içeriyor. Bu yayına da bakabilirsiniz. Bu yayın da e, güzeldir. Gezegen yayınlarının bir tık üstü olduğunu düşünüyorum. E, bu yayını da çözebilirsiniz. Yeni başlayan arkadaşlar işte 12. sınıflar. Mezun arkadaşlar şu kolay orta kısımdaki yayınları değil de Orta, orta üstü yayınları çözerse daha bence onları geliştireceğini düşünüyorum. Çünkü artık mezunsunuz. Daha önceki konuları, en azından konuları bir kere vesaire daha önceden görmüşsünüz. O yüzden e, orta ve orta üstü yayınları önereceğim biraz sonra. Onları da çözmenizi isterim ben açıkçası. Şimdi başarı ve teknik yayınları var. Kolay, orta e, yine bu da aynı şekilde. Yani soru karesiyle bu birebir diyebiliriz neredeyse. Yani yaklaşık çok birbirine. Ee, bu da 7 artı 1. Yani 7 gün. Bir de bir gün sanırsam deneme var. O şekilde bu kampı da deneyebilirsiniz. Mesela mezunsun. Daha önce hiç kamp yapmadın. Bu kamp yeni çıkmış. Ace yayınlarının. Bu TTM kampını çözebilirsin. Orta ve orta üstü tarzda sorular içeriyor. Bu, soruya, yani bu kampada bir bakabilirsin. Bunların detaylı araştırmalarını da İsterseniz kendiniz YouTube üzerinden araştırıp bulabilirsiniz. Hani ben de şu an elinde kitaplar olmadığı için size gösteremiyorum. Yani sponsor falan da değiller. O yüzden kitabı açıp gösteremiyorum. Ama kitabın detaylı incelemesini siz kendiniz de YouTube'tan bakabilirsiniz. Bu videonun temel amacı size e, sade bir şekilde kısa ve öz bir şekilde bu e, hangi kaynağı çözerim, hangi kaynağı çözebilirim bunları bahsetmek istiyorum açıkçası. Burada bir nevi kaynak önerisi yapacağım ben size. Bir de en sonunda videonun sonunda da kampı nasıl çözeceksiniz onu anlatacağım. Şimdi de bilgi sarmalı. Bilgi sarmal kampların vazgeçilmezidir. Mezunsanız daha önce de hani kendinize güveniyorsanız orta ve orta üst tarzda sorular içeren bu bilgi sarmal kampını mutlaka çözün derim. Bu sizi baya bir geliştirir. Ben şu an 3 tane öğrenciye bunu çözdürüyorum. Birine paraf çözdürüyorum. Hatta 4 tane öğrencime bilgi sarmal kampını çözdürüyorum bazıları zor dedi ancak gelişti dedi hocam bende dedi e, bayağı bir işe yarıyor dedi hani bayağı bir katkısı oluyor geçen bir öğrencimle konuştum yeni bir öğrencim işte ikinci haftamızı bitirdik şey dedi bana e, ya ben sizden önce ne yaptım hiçbir şey bilmiyormuşum dedi ben ne program tutuyorum dedi ne bir şey yapıyorum dedi hani sadece ben öyle çalışıyorum ama ne çalıştım ne ettim hangi konuyu çalıştım hangi konuyu bitirdim hiçbir şey bilmiyorum dedi hocam sizin sayrınıza dedi, ee, şu an ne yaptığımı, nasıl ilerlemem gerektiğini falan hepsini biliyorum. Ee, eğer ki siz de programlı, plansız çalışıyorsanız lütfen planlı ve programlı çalışın. Hani artık neyi, nasıl yaptığınızı, ne zaman hangi konuyu çalıştığınızı, kaç soru çözdüğünüzü, kaç sorunuz var, kaç yanlışınız var, bunları hepsinin analizini yapın. Mutlaka yapın. Ee, gerekirse yardım alın, bir koçtan yardım alın. Benden olur, farklı birinden olur vesaire. Ee, benden koçluk almak isteyen olursa açıklama kısmına link bırakacağım. Orada bir form var, iletişim formu o. Orayı doldurunca direkt hemen e, koçluk almıyorsunuz. Oraya iletişim bilgilerinizi, kendinize alakalı bilgileri bırakıyorsunuz. Biz de sizi ona göre arıyoruz. İşte görüşüyor siz de. Koçluk tanıtım dosyasını falan iletiyoruz. Koçlukta neler var vesaire bunları iletiyoruz. Oradan sonra e, uygunsa iki taraf için de koçluğa başlıyoruz. Şimdi bilgi sarmalına geçelim. Ee, bunlar artık şeyler, e, zor yayınlar. Şeyleri çözebilirsiniz. Hani mezun arkadaşlar işte bu bilgi sarmalından sonrasını çözmesini öneririm mutlaka. 12. sınıfa da çözebilir kesinlikle. Hani on ayrıntılılık yapmak değil ama sadece mezun arkadaşlar artık bu yayınları çözse daha iyi olur onlar için diyorum. Bilfen yayınları orta üstü ve zor tarzda sorular işliyor. Bu Bilfen'in kitaplarını çözenler varsa bilir. Bilfen gerçekten kaliteli bir yayın. Kimyası olsun, fiziği olsun, biyolojisi olsun. Bunlar gayet güzel. Bu kitaba da bakabilirsiniz. Bilgisarmalın bir tık üstüdür bu. Paraf yayınları da orta üstü ve zor tarzda sorular içeriyor. Paraf yayınlarını da çözebilirsiniz. Geçen sene tıp kazanırdığımız öğrencime paraf çözdürmüştüm. Paraf yayınları gerçekten kaliteli bir yayın. Cansu da mezundu. Paraf çözmüştü. 10 yani günde adam haklı parafı bitirdik. Böyle efsane katkısı oldu Cansu'ya. TET denemelerine gerçekten. 90'a falan takılmıştı böyle. 97'de, 105, 110'a falan kadar çıktık. Gayet iyi yani paraf yayınları. Ama hakkını vererek çözenlere. Şimdi bunu çözünce direkt netleriniz artacak demiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Çünkü şimdi seviyeniz buna uygun değildir. Gidip bunu alıp çözerseniz bir size bir katkısı olmaz. Zor çünkü. Gerçekten zor bir yayın. Hani gerçekten zor bir yayın. O yüzden gidip hemen bu yayını çözmeye çalışmayın. Eğer ki seviyeniz uygunsa bu yayını çözün. Orta, üstü ve zor tarzda sorular çözebiliyorsanız bu yayını çözün. Son olarak da Yanıt yayınlarını öneririm sizlere. Yanıt yayınları da aynı paraf gibi. Paraf'ın bir tık üstü, bir tık altı yani neredeyse eşit diyebiliriz bu iki yayına. Sadece yayın tarzı olarak farklı, soru tipleri farklı. Farklı sorular göreceksiniz en azından. Ee, paraf'ı daha önce çözmüş olanlar varsa bu yayını çözebilir, sefer bu yayını deneyebilirsiniz. Bu şekilde baya bir size katkısı olacağını düşünüyorum bu kampların. Kamplı yapmanın baya bir katkısı olacak. Niye diyeceksiniz. Şimdi o kısma gelelim. Kampı çözdünüz ama nasıl çözeceksiniz? Kampı çözerken bir tane programınız olacak. Hangi gün, hangi konudan kaç soru çözdünüz, kaç doğru yaptınız, kaç yanlış yaptınız, kaç boş bıraktınız. Bunların hepsinin analizini yapacaksınız bir tane programda. Haftalık bir tane program ben aşağı bırakacağım size. Onu da ücretsiz olarak bırakayım sizlere. Alın, onu da indirip kullanın. Ee, bir yerde paylaşırsanız adım vermeniz yeterli. Çünkü şimdi onun üzerindeki şeyleri kaldırıp kendi yapmış gibi paylaşanlar olacaktır mutlaka siz onlardan olmayı ee, en azından kimin yap paylaşmış olduğu belli olsun bayağı bir katkısı olacak bu kamp e, programı size yani boş bir program program taslağı aslında ama gayet verimli bir taslak ee, bu taslağı kullanırsanız açıklama kısmında dediğim gibi linkini bırakacağım bayağı bir size katkısı olacağını düşünüyorum yani dediğim gibi programlı planlı çalışın yani yapacağınız şeyleri ne zaman ne yaptınız nasıl çalıştınız işte neleri yanlış yaptığınız neleri doğru yaptınız hepsini bir programda görebileceksiniz haftalık programda lütfen program tutun yani şimdi gelelim kampı nasıl çözeceğinize bir kampı çözerken e, benim şahsi tavsiyemdir bir buçuk saat çözüp yarım saat dinlen bir buçuk saat çöz yarım saatinden baktın işte bir saat oldu çok sıkıldın, aşırı sıkıldın kamptan verim aramayasın 5 dakika mola ver git bir balkonda bir tur at bir nefes al falan tekrar gel otur o arada da bir tane çikolata ya, yani böyle enerjini arttıracak bir şeyler ye. İlla çikolata olmasına gerek yok. Meyve yersin, muz yersin, portakal yersin. İşte bal atarsın adına Yani şekerli bir şeyler ye maksat. Enerjin tavan yapsın biraz. Çünkü ders çalışırken baya bir enerjimiz düşüyor. Öğrencilerimde de gördüm bunu. O yüzden çalışırken ara sıra çok sıkıldırsanız. İşte enerjiniz biterse şekerli şeyler yemeği ihmal etmeyin. Çok da yemeyin şimdi. Meyve, meyve tüketin öyle söyleyeyim size. Eee... Bir buçuk saat çalıştın, yarım saat dinlendin. Bunu 3-4 e, blok yaptığında zaten kamp bitiyor. Zaten iki blokta bir de bir, bir 40 dakika, 45 dakika falan dinlenirsin. Yani bir buçuk saat çalışın, yarım saat dinlendin. Bir daha bir buçuk saat çalıştın. Oradan sonra bir 40 dakika falan dinlen. Yani i̇ki blokta bir tane 40 dakikalık dinlenmen olsun. E, bu şekilde kampı çözdün. Kampı çözerken yanlış yaptığın sorulara en son bak. Hani gidip Türkçeyi bitirdin. Sonra Türkçenin yanlış sorularına baktın değil. En son kampı bitir. Hepsini bitir. Kampın birinci günündeysem birinci gününü bitir. Sonra gidip yanlış sorularının analizine bak. Yanlış sorularının işte doğrusu çözümü varsa çözümlerini izle. Bu önerdiğim yayınların çoğunun video çözümü var. Onlara bakarsınız. Ee, uygulamalarında var mutlaka. Onlara bakın. Ben burada dediğim gibi e, TET fotoğraflı olanlarını gösterdim size. Bunun aynısını aYT kampı olarak da yaparsınız. Ya dediğim gibi işte Mart'ın sonu. Ya da Nisan'ın sonu. Ama Mayıs'ta bırakmanızı önermem pek. Çünkü o zaman yani eksiklerinizi er ne kadar erken görürseniz o kadar iyidir. Şimdi bu kampı çözdünüz, bitirdiniz. Ha. O ata aşağıda bıraktığım bir tane program vardı ya. Oraya yazın işte. Matematik yazdın. Sonra yazın üstü sayılardan işte 30 doğru bir yanlış. Tamam. Üstü sayıları iyi. Köklü sayılar çözdün. 30 soru çözmüşsün. İşte ee, 11 doğru 19 10 tane boş. 9 tane de e, yanlış olsun diyelim. Ha bak bu kötü. Eksiğini gördün mü? İşte Bunu en son hafta sonunda yapacaksın. Eksiğini gördün. O zaman yeni hafta programına şey ekleyeceksin. Köklü sayıları ekleyeceksin. Çünkü sen köklü sayılarda eksikmişsin. Bu şekilde bunu diğer derslere de yapın. Ben bunu tek tek söylemem bir manası yok. Çok video uzun olur. Hani işte diyeceğim biyolojide şu konuda yanlış yaptın. Sen çok yanlışın çoksa işte bunu diğer hafta programına ekle. Bunu Artık her ders için analiz yapınlar. Ben matematik söyledim, biyoloji söyledim. Siz hepsi için analiz yapacaksınız. Diğer haftaki programını ekleyeceksiniz. Kamp yapacak öğrenciler şunu söyleyeyim. Eğer ki çok fazla eksiğiniz varsa kamp yapmayın tabii ki de. TET'yi en azından bir kere bitirdiyseniz veya bitirmeye çok yakınsanız işte birkaç tane konunuz kaldıysa artık kampa başlayın. Bir de eğer ki kamp günlerinde ağır gelmezse... Kendi programınızı mesela normalde AYT çalışıyorsanız normalde veya TYT'de işte birkaç tane konunuz eksikse Kendi programınıza kamp ettikten sonra programınıza da devam etmenizi isterim Çünkü kampta sadece kamp yapmayın programınızda da ekleyin Zor gelmezse Tabii ki de eğer ki kampı bitirmek çok zor geliyorsun mesela 8-9 saatte kampı bitiriyorsan tamam okey ona bir şey diyemem Ama kamp 5 saatte falan bitiyorsa artık üstüne sen kendini ekle mutlaka bir şeyler Hani ilerlemek istediğin konu varsa o konuyu ilerlet. Geride kaldığın konu varsa o konuları ilerlet. Bu şekilde en azından sadece kamp yapmak değil, geride kaldığın konuyu da ilerletirsin kamp zamanında. Bu arada şunu da söyleyeyim, danışmanlık hizmetim de şu anda mevcut. Tek seferlik danışmanlık nasıl oluyor? İşte bana sen programlarını atıyorsun, DKS geçen sene mezunsan eğer ki, işte girdiğin sıralamalar atıyorsun, ne yaptın, ne ettin, işte elinde program varsa programını falan atıyorsun bana. Biz bunların tamamını analizleyip, birlikte analizleyip, görüntülü konuşarak birlikte analizleyip e, sana işte gerekli programında eksik varsa onları söylüyoruz. Veya hiç program yapmadıysan nasıl program yapılır onu anlatıyoruz. E, bunu da açıklama kısmında başvuru formu var. O formu doldururken işte hem koştuk hem de tek seferlik danışmanlık şeklinde seçenekler var. İkisinden birini hangisini istersen onu seçersin. Biz seninle ile iletişime geçeriz. Ee, bu şekilde eğer ki kamp çözmediyseniz hiç YKS'ye kamp çözmene girmeyin derim. Bir de MSU sınav başvuruları e, bitti. Ancak ek başvuruları bu videoyu izliyorsanız eğer ek başvuru zamanı geldiğinde mutlaka MSU sınavına girmenizi öneririm. TET'den önce son bir prova yapmış olursunuz. Gerçek, gerçek anlamda. Hani normal denemeleri zaten yapıyorsunuz dershanelerde okullarda vesaire ama şeyde gerçek anlamda bir deneme provası olsun istiyorsanız MSU'ya mutlaka girin derim benim söylemek istediklerim bu kadar aklınıza takılan bir şeyler varsa yorumlarda yazın mutlaka cevaplayacağım Emin olun cevaplayacağım Cevaplanmasam bile cevaplarım ya <gülüyor> cevaplarım Emin olun cevaplarım bir de eksik gördüğünüz bir şey varsa işte şu denemelerle alakalı sizin eklemek istediğiniz bir şeyler varsa yorumlar kısmına mutlaka ekleyin Hani yorumlar kısmına eklemeniz sadece benim görmem değil diğer tüm arkadaşların görebileceği için sadece bana değil tüm arkadaşlara faydanız dokunur O yüzden birbirinize Yardımcı olursunuz bu konuda da kendinize iyi bakın teşekkür ederim ben İsmail Demir bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.